Her şey, babamın bir gün bana gitar almasıyla başlamıştı. Ve haliyle ardından başlayan parmak sancılarıyla. Daha dokuz yaşındaydım ve fazla da uzun sayılmazdım. Gitarımın sapı her bir adımda kafama vurdukça iyice oturuyordu sanıyorum müziğin ritmi zihnine. Uzun bir süre bu böyle devam etmişti. Ve artık daha farklı hisler sarmıştı ruhumu. Yaşımın ilerlemesiyle birlikte bilgi alanlarım değişmiş, Yeni ihtiyaçlarım doğmuştu. Artık elektro gitar çalmak istiyordum. Ama bu fikir pek değer görmemişti alem tarafından. Ben de bu tavırları tepkimi koyarak gitarıma tozların hakim olmasına izin vermiştim. Ta ki kendi ayakların üzerinde durmaya başlamama kadar. Fırsatını bulduğum ilk anda elektro gitarıma sahip olmuştum. Artık canım ne isterse çalabilecektim. Klasik müzikten kurtulmuştum artık. Öyle de oldu aslında geçen seneler boyunca. Yabancı grupların şarkılarıyla epey bir vakit geçiriyordum. Ama bir süre sonra kendim de bir şeyler ekleyeyim dediğimde sorunlar ortaya çıkmaya başlamıştım. Ve ben bir şeyler üretemiyordum. Sonuç olarak müzik bilgisi tekrar karşıma çıkmıştı. Aslında ne kadar da önemlilermiş bilememişim. Kendi müziğinizi yapmaya başlamak istediğimizde kesinlikle müziği okuyup, onu iyi yorumlamanız gerekiyormuş. Ben bunu çok sonra fark ettim ve bir sürü zaman kaybettim. Fakat şimdi gitarı her elime aldığında bu bilinçle hareket ediyorum.